gençler selamlar ben SML hoca SML hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım metin yayınlarının modern problemler fasikülünün çalışma kitabının çözümlerini bu videomuzla yapmaya başlıyoruz hadi bakalım şöyle biraz da kitabın İçindekiler kısmını göstereyim. Burada güzel de bir karikatür var. Onu da şöyle el atalım bir bakalım arkadaşlarım. Emekleyerek öğreniyorsunuz, yürüyerek pekiştiriyorsunuz ve koşarak üniversiteye giriyorsunuz arkadaşlarım. Çalışan, kazanır, metin çözel, başarır diye de güzel bir slogan mevcut. Kitabın içindekiler bunlar arkadaşlarım. Kitap almak isteyenler için içerik detaylarını da gösterelim. Şöyle yakınlaştıralım ki siz de net bir şekilde görün. Orantı problemleri, sayı ve kesir problemleri, yaş problemleri, tablo ve grafik problemleri, yüzde problemleri Daha sonrasında karışım problemleri, kar ve zarar problemleri, hareket problemleri, iş problemleri, cebirsel bağıntı problemleri ve şekilsel muhakeme problemleri olmak üzere 11 tane bölümde problemleri ele almış arkadaşlarım kitabımız Toplamda da sevgili arkadaşlarım 208 sayfa Evet yanlış hatırlamıyorsam 208 sayfa olacak 206 208 o civarda bir sayfaya sahip sevgili gençler kitap güzel ben çok beğendim çözerken de eğleniyorum sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlarım alırsanız problemleri büyük ölçüde halletmiş olacaksınız ben çözümlerime başlayacağım birinci bölüm orantı problemleri diyoruz arkadaşlarım ve aşağı doğru inelim not kısmımızda geçtikten sonra Başlayalım dersimize. Şimdi bize diyor ki bakın iki çokluğun orantılı olarak karşılıklı artmasına ya da karşılıklı azalmasına doğru orantı denir. Yalnız dikkat edin karşılıklı değişim eğer orantılı değilse doğru orantıdan bahsedemiyoruz. Yani hani dedik ya karşılıklı artması yani bir tanesi artarken öteki de artıyorsa birisi azalırken diğeri de azalıyorsa diyoruz ya hep işte bu. Artmaların ve azalmaların ikisinin de beraber orantılı olması gerekiyor Tamam Eğer orantılı değilse burada doğru orantıdan bahsedemiyoruz Grafiği ve sabiti neyin doğru orantının Şimdi arkadaşlarım Grafiği ve sabitinden kastımız ne Ben size şöyle göstereyim hemen Bakın arkadaşlar önce sağ tarafı inceleyelim Daha sonrasında grafiğe geçelim Y bölü X eşittir K Burada arkadaşlarım Y ile X doğru orantılıysa diyoruz Bakın arkadaşlar Y ile X doğru orantılıysa Y'nin X'e veya X'in Y'ye oranı bize bir orantı sabitini verecektir Buradaki X'i aldınız K sayısının K sabitinin yanına Orantı sabitinin yanına gönderdiniz Nasıl çarpım olarak gönderdiniz Ve Y eşittir K çarpı X gibi bir ifade geçti elinize Bu Y eşittir K çarpı X gibi bir ifade Sevgili arkadaşlarım fonksiyonlarda biliyorsunuz ki doğrusal fonksiyondur Dolayısıyla grafiği de doğrusal olmak zorundadır Ve Y eşittir K X e, fonksiyonumuz x'e 0 e verdiğiniz zaman y'e 0 olacağı için 0 kere k eşittir. 0 olacağından orijinden geçmek zorundadır. Bakın x gördüğünüz yere 1 yazdınız. 1 çarpı k'dan sonuçuna geldi. K geldi. Bakın k, 1 için k'dan geçiyor dedik. 2 yazarsanız 2 çarpı k eşittir y olur. Ve böylelikle arkadaşlarım bakın 2 için 2 k'dan 3 için 3 k'dan geçecek şekilde de bir grafiği vardır. K 0'dan büyüktür ve bu K sayısı orantı sabittir. Demek ki orantı sabitimiz ne olmayacakmış. arkadaşlarım, 0 olmayacak veya hut negatif olmayacak. ABC sırasıyla Y, z ile doğru orantılıysa eğer, a'nın x'e b'nin y'ye c'nin z'ye oranı hepsi birbirine eşittir ve bunların tamamı bir orantı sabit olan k'yı eşittir. Tabi sen bunu a bölü x eşittir b bölü y eşittir c bölü z biçiminde yazabiliyorken bunu a bölü b bölü c eşittir x bölü y bölü z biçiminde de yatay sırada yazabilirsin. Ama genelde hangisi kullanılır genelde buradaki kullanılır arkadaşlarım. Şimdi burada da, burada da şu kısmı ben sana tekrar göstermek istiyorum x'i aldın k'nın yanına attın a eşittir x çarpı k y'yi aldın k'nın yanına, yanına attın b bölü y eşittir k'ydi ya y'yi aldın k'nın yanına attın b eşittir y çarpı k ve z'yi de k'nın yanına fırlatırsan c eşittir z çarpı k'yı elde etmiş olursun. a ile b orantılıdır ifadesi a ile b doğru orantılıdır anlamına gelir. Yani sorunun içerisinde sadece orantılıdır yazıyorsa sen orantı çeşidini düşünmeyeceksin direkt diyeceksin ki orantılıymış demek ki doğru orantılıymış diyeceksin ters orantı varsa zaten mecburen sana ters orantılı diye belirtmek zorunda birazdan bir diğer konuda da e, ters orantılıya geçmiş olacağız biz şimdi devam edelim problemleri nasıl olacak arkadaşlarım o da şu şekilde doğru orantılı çokluklara değişim diyagramında çapraz çarpım uygulanır yani arkadaşlarım e, x bölü hani burada şöyle diyelim x ve y değişkenleri a ve b iken c ve d olmuş bakın bu artarken bu da artar bu azalırken bu da azalır Artarken artar, azalırken azalır. Dolayısıyla arkadaşlarım çapraz çarpımı uygulanır dedik ya. Şunu yapıyoruz bakın. A ile D'nin çarpımı eşittir. B ile C'nin çarpımı diyebiliyorsunuz. A çarpı D eşittir. B çarpı C. Biz bunu ilkokulda ne diye gördük? İçler dışlar çarpımı diye gördük. Peki bunların içleri dışları ne? Bakın arkadaşlarım çarpma işlemi bu şekilde yazıldığı zaman. içte kalanlar bunlar olduğu için içler diyoruz. Dış tarafta kalanlar bunlar olduğu için de bunlara ne diyoruz sevgili arkadaşlarım? Dışlar... Diyoruz Şimdi hazır mısın soruları çözelim Yavaş yavaş başlıyoruz kolay sorulardan başlıyoruz En sesi kalın sorulara doğru gidiyoruz ee, Sen de zaten birazdan dikkat edeceksin buna Bir torbadaki siyah ve beyaz renkli bilye sayısı, sayısı sırasıyla 5 ve 8'de orantılıymış Torbadaki beyaz renkli bilye sayısı 60 70 arasında olduğuna göre siyah bilye sayısı kaçtır Bakın arkadaşlar bir siyah var bir de beyaz var Siyah ve beyaz dedik Siyah renkli bilye sayısı 5 de yani 5K diyeceksin buna. Beyaz da 8 de orantılıymış buna da 8K diyeceksin. Torbadaki beyaz renkli bilye sayısından bahsetmiş yani 8K'dan bahsediyor şu an. 60 ile 70 arasındaymış yani 60 küçüktür 8K bu da küçüktür 70 diyebilir miyiz? Peki tabi deriz. E, bilge sayısı tam sayı olacaktı. E, 8'in katı olup da 60 ile 70 arasında olan ne var? Tabii ki 64 var. Başka bir sayı yok 8'in katı olan. E, 8K 64 ise tabii ki burada K kaçtır arkadaşlarım? 8'dir. Ne demişti bize? Siyah bilge sayısı kaçtır? Ve Ben k 8 bulduğuma göre artık siyahı bulabilirim. 5 çarpı 8'den doğru cevap 40 olacaktır. Birinci sorumuz hayırlı uğurlu olsun a millete cevabımız 40'tı. İkinci soru. Bir lokantaya yemek yemeye giden Hakan'ın 90 lirası Kemal'in 120 lirası Ve Mustafa'nın da 150 lirası varmış Gençler Hemen şöyle diyelim Hakan ne kadar parası vardı 90 TL'si Kemal'in 120 lirası ve sevgili arkadaşlarım Mustafa'nın da 150 lirası mevcuttu. Bu 3 kişi 216 TL gelen hesabı paralarıyla doğru orantılı olarak paylaşıp öderlerse Mustafa'nın cebinde kaç lirası kalır diye sorulmuş. Şimdi şöyle 216 falan değil önce bizim ilk hedefimiz şu. Hakan, Kemal ve Mustafa bunlar madem paralarıyla doğru orantılı şekilde hesap ödediler... E bunları öncelikle bir sadeleştireceksiniz. Bakın hepsinin sonunda 0 olduğu için artık sen bunu buna 9 diyebilirsin. 0 attın. Buna 12 diyebilirsin. Buna 15 diyebilirsin. Bir de hep her birini 3'e bölerseniz 3'e böldünüz. Artık buna 3k diyelim. Bunu 3'e böldünüz. 4k bunu 3'e böldünüz. Artık buna da 5k diyebiliriz. Yani sevgili arkadaşlarım olabildiğince sadeleştirdim ki işlem işlemleriniz kolay olsun. Ee, ne demişti bize toplam 216 lira hesap gelmiş değil mi bu 3K kadar ödemiş bu 4K bu da 5K kadar ödemiş e peki ben bunların toplamının 12K olduğunu bilmiyor muyum e biliyorum 12K eşittir 216 işte madem öyle ben K'yı nasıl bulurum 216'yı 12'ye bölerim tabii ki o halde arkadaşlarım 216'yı siz 12'ye böldüğünüz takdirde bir tane var 12 çıkardınız ee, 9 96'nın içinde 8 defa var. Çıkardınız 0. Demek ki arkadaşlarım K burada kaçmış? 18'miş Şimdi bize ne, neyi sormuştu? Mustafa'nın cebinde ne kadar para vardı? Mustafa ne kadar ödedi? E Mustafa 5K kadar ödemişti. Yani 5 çarpı 18 90 lira ödedi. Peki Mustafa'nın cebinde ne kadar para vardı? 150 lira para vardı. 150 lira ödediyse 150 liralık parasının içerisinden 90 lira hesap ödediyse Mustafa'nın cebinde 60 lira para kalmıştır diyeceğiz. Doğru cevabımız bu olacaktı. Devam ediyorum. Üçüncü sorumuzda sağ üst taraftayız. Bir kırtasiye de şunu silelim. Bulunan A tipi ve B tipi fotokopi makineleri sırasıyla 3000 sayfa ve 4000 sayfa, pardon 3600 sayfa fotokopi basıyormuş. Bakın A tipi makine 3000 sayfa B tipi makine 3600 sayfa fotokopi çekebiliyormuş sevgili arkadaşlarım. A tipi fotokopi, fotokopi makinesinin hızını belirli bir miktar artırıp B tipi fotokopi makinesinin hızını yarıya düşürürsek şimdi bu ne oluyormuş? Hızı yarıya düşüyor. E şimdi ben 3600 tane basabiliyorken belli bir hızla gücümü yarıya düşürürsem 3600 değil 1800 tane basarım. Yani yarısı kadar basarım. A tipi e, fotokopi makinesini de Hızı artıyordu. Hızı arttıktan sonra ne kadar bastığını bilmiyorum. X kadar basmış olsun. İkisi toplam ne kadar basabiliyorlarmış? 7800 sayfa bakın burada yazıyor. O zaman sen bu ikisi bulabilirsin. X 6000'in ta kendisidir. 6000 artı 1800 çünkü 7800 yapar. E peki bize neyi sormuş? A tipi fotokopi makinesinin hızı kaç katına çıkarılmıştır? E önceden ne kadar basıyordu bu makine? 3000 basıyordu. Şimdi ne kadar basıyor? 6000 basıyor. Yani... Bastığı baskı adedi iki katına mı çıkmış? O zaman hızı da hızı da iki katına çıkmıştır diyeceksiniz. Bitti. Tamam cevap ikiydi. Devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. Dördüncü sorumuz da. Bir boyacı. Kırmızı, sarı ve beyaz boyaları karıştırarak 38 kilogramlık turuncu boya elde ediyor. Şimdi kırmızı var, sarı var bir de beyaz var bunları karıştırıyor. Toplamda 38 kilogramlık bir boya elde ediyor. Boyacının yaptığı karışımda kırmızı boyanın beyaz boyaya oranı 1 bölü 2 imiş. Şimdi kırmızının beyaza oranı 1 bölü 2 ve beyazın da sarıya bu oranı neymiş bakın 3 bölü 3. 5'miş sevgili gençler Buna göre bu karışımda kaç kilogram sarı boya vardır diye sorulmuş Şimdi gençler Bakın burada B'yi 2 ile gösterdik Burada 3 ile gösterdik Yani sen buna şöyle 2K'ya 1K Buraya da 3A'ya 5A diyebilirsin 2K 2K olmasın diye bunu yaptık Peki 2 ile 3'ü şimdi birleştirelim Buluşturalım Nerede? 6'da Yani ben artık bu K bölü B'ye sevgili gençler 3M'ye 6m diyeyim bakın yine 1 2 bir şey değişmedi Beyaz bölü sarıya da o zaman 6m bölü bakın bunu 2 katına çıkararak 6 yaptım O zaman bunu da 2 katına çıkaracaksın 10m diyebiliriz Yani arkadaşlarım kırmızıdan 3m var beyazdan 6m var bakın beyazdan 6m ve sarıdan da 10m var Hepsinin toplamı 10 artı 6 artı 3'ten 19m yapmaz mı? E toplam boya miktarı da 38 kilogram değil miydi? Aynen öyle. O zaman M neymiş arkadaşlarım? M 2 kilogrammış. E M 2 kilogramsa sarıyı sormuştu bana. E ben sarıya ne demiştim? Sarı nerede arkadaşlarım? Bakın burada 10 M demiştik. Demek ki sarıdan ne kadar var? 10 çarpı 2 kilogramdan 20 kilogram vardır diyebiliriz sevgili gençler. Doğru cevabımız 20 olacaktı dedik. Ve devam ediyorum bir diğer sayfamla. İlk sayfayı bitirmişiz bile çoktan. Bahçe komşuları olan Ali, Kerem ve Yağız bahçe sulamaları için ortak kuyu açtırıp sulamayı bu kuyudan yapmayı planlamakta. Güzel. Aşağıda Ali, Kerem ve Yağız'ın dikdörtgen biçimindeki bahçelerinin kenar uzunlukları da verilmiş. Bakın Ali'nin bahçesi 80'e 100'lük bir bahçe. Yağız'ınki 20'ye 60, Kerem'inki de arkadaşlarım hemen onu da bulalım. Bakın şurası 60. E şuranın tamamı 100 ise burası 20 ise demek ki buraya 80 kalacak. Burası da 80 metre olacaktır. Tamam, güzel. 60'a 80'miş Kerem'in bahçesi de. Bahçe sahipleri kuyu için bir şirketten fiyat almışlar ve bu fiyatı bahçe sahiplerinin her biri bahçelerinin alanlarıyla orantılı olarak ödeyeceklermiş arkadaşlar. Ancak bu çok mantıklı ama Ali oyun bozanlık yapıyor, caz yapıyor. Nasıl bir caz yapıyor? Şöyle ben ödemem diyor, ben kendi kuyumu kendim açtırırım diyor. Bana ne diyor? Küstük oluyor oluşuyor aralarında. Ali bu ortaklıktan vazgeçtiğinden Kerem ve Yağız Ali'nin ödeyeceği parayı da kendi bahçe, bahçelerinin alanlarıyla orantılı olarak paylaşmışlar. Bu durumda Kerem ilk hesaplanan ödemeye göre 2000 lira fazla ödeme yapacaktır demiş. Buna göre Yağız bu iş için toplam kaç lira ödeme yapar diye sormuş. Bakın arkadaşlar Ali var, Kerem var ve bir de Yağız vardı değil mi? Peki şimdi dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Ee, Ali, Kerem ve Yağız'ın bahçelerinin alanlarını bulalım. Bakın 80 çarpı 100'den burası 8000 metrekarelik bir ee, bahçe 60 çarpı 80'den 4800 metrekare burası 20 çarpı 60'tan 1200 metrekare Ben her birinin sonlarında iki tane sıfır olduğu için bu sıfırları görmezden geleceğim. Yani Ali'nin payı 80 Kerem'in payı 48 Yağız'ın payı da 12 diyeceğim Daha sonrasında hatta bunların hepsi 4'e bölündüğü için hepsini 4'e bölerek yazalım Bu 20k olsun bu 12k olsun bu da 3K olsun diyeceğim. Şimdi her birinin ödeyeceği paralar bunlar ama aha buradaki Ali oyun bozanlık yapıyor demiştik. Ve bunlar da e, Ali'nin payını kendi aralarında alanlarıyla orantılı olacak biçimde paylaşıyorlar. Yani bu ne demek oluyor? Bakın arkadaşlar bunun oranı 1 iken bununki 4 oluyor. 1'e 4 yani 4 katı olduğu için. Demek ki toplam bu 20K'yı 5'e bölecekler. 20K'yı sen aldın 5'e böldün 4K mı oldu? Demek ki bu 4K ödeyecek fazladan. Bu da fazladan sevgili arkadaşlarım 16K diyecek. Ve bize demişti ki soruda bu fazladan ödediği e, kısım var ya 16K. İşte bu 2000 liraymış. E çok güzel. O zaman dersin ki 16K eşittir 2000 ise K eşittir 125 gelir sevgili gençler. Madem K 125 bize diyor ki Yağız bu iş için toplam ne kadar ödeme yapar? Yağız bu iş için toplam 7K ödeme yapıyordu. Yani 7 çarpı 125 kadar ödeyecek. 7 kere 125 de 875'in ta kendisi yapar. Doğru cevabımız da bu olur sevgili gençler. Devam ediyorum 6. sorumuzda. Malatya'da bir günde Malatya'da bir günde çöp olarak atılan pet şişe, karton ve tere kağıt miktarları ton cinsinden sırasıyla 7, 4 ve 3 sayılarıyla. Şimdi Neler vardı? Pet vardı, karton vardı ve bir de sevgili arkadaşlarım ne vardı? Teneke vardı. Demiş ki bize ton cinsinden sırasıyla 7, 4 ve 3 sayılarıyla orantılı. Yani bu 7K, bu 4K, bu da 3K ymiş. Bunlar atıkların miktarları. Bu çöplerin geri dönüşüme giden miktarlarından elde edilen gelir miktarları ton başına 1, 2 ve M sayılarıyla orantılıdır. Bakın ton başına elde edilen gelir Bunlar ne kadar gelir elde ediliyormuş o zaman A kadar diyelim. Bundan 2A kadar, bundan da M kadar bir gelir elde ediliyormuş ton başına. Bu çöplerin bir kısmı gün sonunda geri dönüşüme gönderildikten sonra bakın bir kısmı gönderiliyor sadece. Ne kadarlık bir kısmının gönderildiğini bilmiyoruz. Her birinden aynı miktar gönderilip gönderilmediğini de bilmiyoruz. Kalan çöp içindeki pet, şişe, karton ve teneke miktarlarının birbirine eşit olduğu ve aynı zamanda Pet şişe karton ve tenekeden geri dönüşümden e, elde edilen gelirlerin de birbirine eşit olduğu görülüyor. Hmm, şimdi dur bir dakika. Burada bir şeyler çıkarabiliriz. M'yi sormuş bize yani şurayı sormuş. İyi dinliyorsun. Burada ton başına 2A, burada ton başına A kadar gelir elde ediliyorsa. Demek ki bundan sevgili arkadaşlarım T kadarlık bir miktar geri dönüşüme gittiyse. Bundan 2T kadarlık bir miktar geri dönüşüme gitmiş ki. Geri dönüşüme giden miktarla Geliri çarptığım zaman 2 çarpı a çarpı t Geri dönüşüme giden miktarla e, Geri dönüşüme giden miktarla Elde edilen parayı çarptığım zaman Yine 2 at eşittir 2 at yapıyor bakın Şurada yazmış değil gelirlerin birbirine eşit olduğu Demek ki sevgili arkadaşlarım Şundan şunun 2 katı kadar Geri dönüşüme yollanmış Bu kadar miktar yollanmış Ve elde edilen gelirine 2 çarpı a çarpı de Bunu da unutmuyoruz Tamam. Böylelikle Bundan 2t kadar gitti dedik ya Ne kadarı kaldı? 7k eksi 2t kaldı Bundan da t kadar gitmişti 4k eksi t kadar kalmıştır diyeceğiz Bunlar da birbirine eşit olacak Neden? Çünkü kalan miktarların da birbirine eşit olduğu söyleniyordu Eksi 2t'yi bu tarafa 4k'yı bu tarafa atarsanız T eşittir 3k'yı elde edersiniz Şimdi bu cepte ya artık gerisi kolay Bize sorulmuştu ki m kaçtır? Şimdi öncelikle arkadaşlarım T eşittir 3 k ya bunu sakın unutmuyorsunuz. T 3K dedik. T neydi? Giden miktarlardı. Tamam. Peki hala. E kalan miktarda eşit olacak dedik. E şimdi bundan T 3K ise. Şundan ne kadar gitmiş? 6K gitmiş. Ne kadarı kalmış? K. Bundan ne kadar gitmiş? T 3K'ydı. 4K'dan 3K'ya çıkardım. K kadar kaldı. Demek ki bundan da 2K kadar eksilmiş. E çok güzel. 2K kadar eksildiyse 2 çarpı. Bakın 2 çarpı k çarpı m elde edilen gelirdir. Tenekeden elde edilen gelir eşittir diyorum. Örnek veriyorum kartondan elde edilen gelir neydi? Ton başına 2a idi. Bakın 2 çarpı a çarpı t neydi arkadaşlarım? T 3k idi unutmayın 3k. E peki ben şimdi burada 2 iki ile 2'yi sadeleştirdim. E gittim güzel kardeşim k ile k'yı da sadeleştirdim. Tamam burada ne oldu? M eşittir 3a mı olmuş oldu? Bize neyi soruyordu? M kaçtır demişti değil mi? Ben M'yi 3A buldum. Peki bu A'lar neydi? Bu A'lar neydi? A'lar arkadaşlarım elde edilen gelirlerdi değil mi? Elde edilen A kadar 2A kadardı. E bize demişti ki 1, 2 ve M ile orantılıdır demişti. Doğru mu? Aslına bakarsanız bu A, bu 2A, bu M A'ydı. Yani MA'yı biz 3A bulduk. O zaman M kaçtır? Tabii ki 3'tür diyebiliriz. Yani cevabımız neymiş arkadaşlarım? Cevabımız... 3'müş. Peki sağ üst tarafta ne var? Ters orantı ve biz ters orantıya bir diğer videoda geçeceğiz. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.